Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. E, bu videoda sizlere Temmuz 2019'daki astrolojik etkilerden iki önemli tutulmadan bahsediyor olacağım. Temmuz ayı oldukça önemli, oldukça e, kadersel etkilerin egemen olduğu bir ay. ve Dolayısıyla ben de detaylıca değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Şimdi e, öncelikle Temmuz ayının... E, Gezegen geçişlerine ve açılarına bakacağız. Bazı tarihler vereceğim ve akabinde tutulmalardan bahsedeceğim. Çünkü tutulmaların etkisini sona bırakmak istiyorum ki daha detaylıca değinebileyim. Şimdi hemen 2 Temmuz'da Mars'ın Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Sizin. Üçüncü elinizde bulunacak Mars. Dolayısıyla ikinci elinizden üçüncü eve transit etmesiyle beraber artık maddi kaynaklardan ziyade daha çok iletişim, seyahatler, belki bir araç alımı, satımı... Bu alanlarda daha çok hızlanacaksınız. Trafikte özellikle sevgili ikizler bu süreçte çok agresif olmamaya, çok aceleci olmamaya dikkat etmekte fayda var. Mars zaman zaman ufak tefek kazaları ufak tefek aksilikleri de karşımıza çıkarabilir. Yine 2 Temmuz günü Yengeç Burcu'nda Yengeç Burcu'nun 10 derecesine bir güneş tutulması var. Bu sizin ikinci elinizde meydana gelecek. Bunun etkilerini ise videonun sonunda biraz daha detaylıca anlatıyor olacağım. Ve yine 3 Temmuz günü gördüğünüz gibi e, Temmuz ayının ilk yarısı oldukça hemen hemen her gün birden fazla etki e, içermekte. Oldukça yoğun enerjilerle Temmuz ayına başlıyoruz. 3 Temmuz'da ise Venüs'ün Yengeç Burcu'na transitine e, başladığını görüyoruz. Venüs Yengeç Burcu'na yani Burcu'nuzdan çıkacak ve Yengeç Burcu'nda transite başlayacak sizin ikinci yanınızda. Dolayısıyla e, 3 Temmuz'dan itibaren özellikle bu. E, bazı gelirler elde edebilirsiniz. Ufak çaplı da olsa. Aynı zamanda güzelliğiniz, kişisel bakımınız için harcamalar da yapabilirsiniz. Ama Venüs Yengeç Burcu'nda daha özgüvenli olacağınız, beklediğiniz yerlerden gelen kazançlarla daha mutlu olacağınız harcama yaparken dahi daha mutlu bir süreç içerisinde olacağınızı gösteriyor. Yani Temmuz ayının ilk 10 gününde bazı gelirler elde edebilirsiniz. sevgili ikizler, ancak yine de çok fazla harcama yapmamaya, çok fazla harcamalara kaptırmamaya gayret göstermekte fayda var. Zira Oğlak burcunda ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki tutulmayla bazı ekstra ödemeler, ekstra borçlar karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla burada e, Temmuz ayının ilk haftasında e, gelen gelirleri akarken doldurmak sizin lehinize olacaktır. Çünkü hiç e, anlamı olmayan gereksiz bir takım kişisel e, kıyafet alışveriş olabilir, kozmetik alışverişi olabilir bu tarz e, alışverişlere de e, yatkın olacağınız e, etkiler e, ortada gözükmekte. Ve 4 Temmuz'da ise e, Kuzey ay düğümleri ile Satürn'ün oluşturmuş olduğu bir açı var. Şimdi Satürn'e Kuzey ay düğümünün karşıtlığı 17 derece oğlak ve 17 derece Yengeç Burcu'nda aynı zamanda Satürn'e Güney Ağ düğümünün kavuşumu anlamına gelir. Bu kavuşum ve bu karşıtlık enerjisiyle beraber esasında bu tutulma etkilerini artık yavaş yavaş hissediyoruz diyebiliriz. Sizin ikinci elinize ve sekizinci evinizde meydana gelecek bu etkileşim. Burada özellikle Başkalarından bazı beklentiler içerisindeyseniz maddi olarak manevi olarak bu beklentilerin karşılanmadığı bu alanda sizin bazı sıkıntılara bazı zor, zorluklara düştüğünüz daralmış bunalmış hissettiğiniz durumlar ortaya çıkabilir ödeme dengesi ile ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir. Ee, belki çalışmak istemiyorsunuzdur sizin gelirlerinize ihtiyaç duyulabilir sizin çalışmanız icap edebilir gibi burada biraz e, gerilimli bir enerji söz konusu kadersel bir etki söz konusu özellikle e, Temmuz ayı boyunca biraz daha hani başkalarına çok da fazla güvenmemeyi biraz e, kendiniz Çabalayarak kendi emeğinizle elde ettiğiniz kazançların ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiniz bir ay gibi gözükmekte sevgili ikizler. Ki zaten siz uzun zamandır ne yazık ki genel olarak tırnağınız varsa başınızı kaşıyorsunuz. Çok da fazla insanlardan destek göremiyorsunuz diyebilirim. Yani e, Temmuz ayında kuzey ve güney ay düğümlerinin tutulmaların. Oldukça kadersel etkilerin hakim olduğunu ve bunun genel anlamda sizin parasal dengeleriniz ikinci, ikinci ve 8. ev aksından olduğunu hesaba katacak olursak parasal mevzularda Temmuz ayında biraz daha dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Ve 8 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Aslan Burcu'nun 4 derecesine başlayacak bu retro sizin. E, üçüncü evinizde meydana gelecek bu retro. Dolayısıyla e, siz e, hem e, Merkür'ün sizin yönetici gezegeniniz olması hem de üçüncü elinizde retroya başlamasından mütevellit ekstra etkileniyorsunuz sevgili ikizler. E, bu alanda özellikle 8 Temmuz'dan itibaren e, yanlış anlaşılmaya müsait olabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri yanlış anlayabilirsiniz. Egosal bazı... E, durumlar iletişime gölge ve sekte uğratabilir. Burada özellikle egonuz daha yüksek olacağı için kendinizi biraz daha üst perdeden ifade etmek isteyebilirsiniz. Özellikle Merkür retrosu sırasında yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni imzalar atmamaya gayret gösterin. Eskiden beri planladığınız, eskiden beri süre gelen kararları verebilirsiniz Merkür retrosunda ancak yeni fikirler, hiç aklınızda olmayan yeni dediğim gibi yeni kararlarınız ee, bu süreçte çok fazla e, almamanız daha doğru olacaktır yeni kararlara. Zira 3. evinizde ve aynı zamanda iletişim gezegeni sözleşmelerde, iletişimde, yazışmalarda, her türlü iletişim araçlarıyla ilgili e, projelerde bizi biraz e, ufak tefek aksaklıklara açık kılıyor ve e, özellikle teknolojik alet alma konusunda da Biraz daha Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemenizi tavsiye edeceğim sevgili ikizler. Evet 8 Temmuz günü Merkür Retrosu başlıyor olsa da Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim parasal konularda yine cebinizi e, sevindirecek, hiç beklemediğiniz yerlerden gelen bir geliri temsil ediyor. E, özellikle bu gelir e, kayıp olduğunu düşündüğünüz, e, kaybettiğinizi düşündüğünüz, belki de artık umudunuzu kestiğiniz bir yerden gelebilir. Veya içsel anlamda kendinizi çok motive ya çalışmayan bir ikizler burcuysanız çok özgüvenli, kendinizi tam anlamıyla ifade edebilmiş ve e, kendi yeteneklerinizi ortaya koyabilmiş şekilde e, özgüvenli hissedebilirsiniz. Oldukça güzel etkileşim. Söz konusu Temmuz ayının ilk 10 gününde. Sadece 9 Temmuz'a biraz dikkat etmemizde fayda var ki burada yanlış anlaşılmalar, parasal mevzularda alacak verecek dengelerini tam oturtamama gibi birden fazla etkinin söz konusu olduğu bir gün. 9 Temmuz günü ajandanıza not alın. Bugün çok fazla insanlarla diyalog içerisinde olmayın. Çok fazla bazı şeyleri sonuçlandırmaya çalışmayın. Çünkü tam olarak sonuçlandıramayabilirsiniz. İstediğiniz randuman alamayabilirsiniz. Bu etkilerle uğraşmamak adına 9 Temmuz gününü not alıp bugün biraz daha stabilde kalmak doğru olacaktır. Ama dediğim gibi 8 Temmuz günü ve 11 Temmuz günü. Ee, özellikle e, ilk saatleri e, akşam saatlerine kadarki süreçte oldukça destekleniyor olacağa benziyorsunuz maddi konularda bilhassa sevgili ikizler Evet 14 Temmuz günü Güneş ve Plüto'nun karşıtlığı söz konusu Yengeç Burcu'nda ve yine Oğlak Burcu haksında. Güneş Yengeç Burcu'nda ve Plüto zaten bir süredir Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz. Bu karşıtlıkla beraber yine parasal konularda bazı meydan okumalar, bazı beklenmedik dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir. Bu alanları bir daha değerlendirmek, bir daha gözden geçirmek icap edebilir sevgili ikizler. Ve 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde bir ay tutulması bizleri karşılıyor olacak. Bu tutulmayla beraber biraz zorlayıcı etkiler altına gireceğiz. Ancak bunun etkilerini videonun sonunda anlatıyor olacağım. 17 Temmuz'da Venüs ve Satürn arasında bir karşıt açı var. Ee, daha evvelde biliyorsunuz 14 Temmuz'da Güneş ve Plut arasında bir karşıtlık vardı. Yani e, Temmuz ayının gündemi 2. ve 8. eviniz e, aktarında sürekli olarak e, değişiklik gösteriyor sevgili ikizler. Dolayısıyla bu gerilimli açı ay tutulmasının hemen akabindeki gerilimli açıyla maddi dengenizi alacak verecek borç. Başkalarına vermiş olduğunuz borçlar zor meseleleriniz, sorumluluklarınız, başkalarının üzerinizdeki yük eşin maddi durumu gibi konularda biraz zorluklar yaşatabilir bu durum size. Ee, özellikle dediğim gibi 15 ila 20 Temmuz arasına dikkat etmekte fayda var. Özellikle maddi konularda. Ancak bu tarih aralığında öyle bir gün var ki bugünü önemsiyorum bugünü mutlaka not alın 18 Temmuz günü 18 Temmuz günü gece yarısı saatlerinde yani sabaha karşı saatlerde Venüs'le ve Kuzey Aydın Yengeç Burcu'nun 17 derecesinde kavuşacak arkadaşlar. Ve yine aynı günün akşamında Venüs Neptün arasında bir üçgen açı meydana gelecek. Yine Venüs 18 derecede, Neptün 18 derecede dolayısıyla aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ile Neptün arasında da bir olumlu açı olduğunu söyleyebiliriz. Burada kadersel ve gerçekten oldukça manevi, oldukça sıra dışı hiç beklenmedik bir alandan destek görebilirsiniz. Ruhsal olarak eğer ruhsal bir destek arayışındaysanız bu desteği bulup kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. E, maneviyatınızı daha yüksek e, kendinizi daha rahat ifade eder bir tarzda hissedebileceğiniz gibi aynı zamanda hayalini kurduğunuz bir maddi gelir varsa yalnızca bu şudur. Kendi kazanımlarınızla ilgilidir. Bunu elde edebilirsiniz. Hayalinizdeki şeyi satın alabilirsiniz. Hayalinizdeki para akışı Sağlanabilir. Oldukça güzel bir yerleşim ve kadersel yani umulmadık bir yerden gelen belki de bir gelir veya manevi destek. 18 Temmuz günü bugünler arasında en şanslı gün bugün de değerlendirmekte fayda görüyorum. Evet 22 Temmuz'da Venüs ve Plutu arasında bir karşıtlık var. Yine sizin ikinci e, eviniz ve sekizinci aksında. Dolayısıyla yine borçlar, ödemeler, eşin gelirleri, kendi gelirleriniz, benim param, senin param, bizim paramız gibi konular arasında e, dönüşümler, yeni kararlar sürecine girebilirsiniz. 23 Temmuz'da ise Güneş artık Yengeç Burcu transistini tamamlıyor ve Aslan Burcu transistine başlıyor. Artık e, gündeminiz parasal evde Daha çok e, kısa mesafeli seyahatler, iletişim, yakın çevre, Kardeşler, kuzenler, iletişim trafiği sürekli olarak e, kurmuş olduğunuz kontaklar, sözleşmeler, yazışmalar gibi konular artık gündeminizde olacaktır. E, dolayısıyla artık e, 23 Temmuz'a kadar bu yaşanacak hızlı döngü hemen hemen tamamlanıyor diyebiliriz. Yengeç Burcu aksanında yani parasal meseleler artık 23 Temmuz itibariyle neticeye varıyor diyebiliriz. Ancak şimdi biraz sonra bahsedeceğim tutulmaların etkisi önümüzdeki 6 ayın gündemini belirleyen etkilerdir. Her ne kadar bu bir hafta içerisinde sıkıştırılmış etkiyi yaşasanız da Esasında sürece yayılan bir etkidir. Yani gündeminizi değiştirecek bir etkidir. Dolayısıyla buna videonun sonunda değineceğim. Ancak ben şu an sadece Temmuz ayının yorumunu yapıyorum. Ve akabinde e, belki e, fırsat olursa zaten tutulmalara ilişkin ayrıca kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Ama e, bu videonun da sonunda değinmemin sebebi önem vermem. Daha çok önemsemem. E, ben şu an e, günlük önemli gezegen etkileşimlerinden daha ziyade bahsediyorum. 25 Temmuz günü şanslı bir gün başlıyor. E, Kısa mesafeli seyahatlerde e, özellikle seyahat planlarınız varsa hiç e, düşünmeden e, patlayı seyahate çıkabilirsiniz. Birkaç günlüğüne e, kaçabilirsiniz bir yerlere. Veya e, beklemediğiniz bir e, anlaşma, sözleşme karşınıza çıkabilir. Kardeşlerinizle yakın çevrenizle hoş vakit geçirebilirsiniz. Oldukça güzel bir gün. Yine keza aynı şekilde 25-26-27 Temmuz günleri. Oldukça keyifli günler. 30 Temmuz günü ee, sabah saatlerinde güneş Uranüs arasında bir kare açı var biraz gerilimli iletişim konularına dikkat etmekte fayda var ancak akşam saatinde e, Mars'la Neptün arasındaki güzel etkileşimle arkadaşlarla sosyal çevreyle e, hedefleriniz ve hayallerinizle alakalı konularda daha cesur daha girişimci bir ruh e, benimseyebilirsiniz. Sabah saatinde farklı bir enerji akşam saatinde farklı bir enerjisi olan bir gün 30 Temmuz ve bu şekilde Temmuz ayını bitiriyoruz. Şimdi başlangıçta çok detaya değinmediğim ancak şimdi bahsetmek istediğim tutulmalardan bahsedeceğim ve dediğim gibi ayrıca eğer fırsatım olursa bunlara ilişkin kapsamlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 10. derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor akşam saatlerinde ve 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde bir ay tutulması meydana geliyor. Güneş tutulması esasında kapsamlı bir. Ee, yeni aydır. Ay tutulması ise kapsamlı bir dolunaydır. Dolayısıyla her zaman ay tutulmaları daha zorlu geçer arkadaşlar. Güneş tutulmaları biraz daha e, başlatıcı, biraz daha fresh enerjilerle gelir. E, aynı zamanda zaten e, bu e, yeni ayın yani bu yengeç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasının açıları da daha olumlu. Oğlak burcunda gerçekleşen ay tutulmasına nazara. Dolayısıyla 2 Temmuz'da meydana gelecek. Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde yani sizin ikinci evinize meydana gelecek bu tutulmayla yeni maddi kapılar açılabilir karşınıza. Yeni gelir kapıları, yeni bir takım adımlar, belki bir teklif, bir iş teklifi, yeni bir iş, belki ek bir gelir. Veyahut bir yerden beklediğiniz kazançlar ama kendi emeğinizle olması şart arkadaşlar. Kendi emeğinizle kazanmış olduğunuz paralar olması şart. Ekstra bir para elinize geçebilir. Ve dediğim gibi önümüzdeki 6 ayı etkileyecek olan bir iş de olabilir. Geçici bir iş de karşınıza çıkabilir. Tabi bunlar ikinci sadece maddi gelirlerle elintiri değildir. Kaynaklarımız, bütün kaynaklarımız, maddi manevi kaynaklarımızı temsil eder. Özgüvenimizi geliştirmek adına da önemli kararlar alabiliriz. Kendi kişisel gelişimimize yönelik, kendimizi yetiştirmeye yönelik bazı başlangıçlar yapabiliriz ki bunlar önümüzdeki 6 ayın gündemini belirleyecektir sevgili ikizler. Şimdi 17 Temmuz'da ise Oğlak Burcu'nda yani tam 8. evimizde 2. evin karşısında bir ay tutulması meydana geliyor. Bu ay tutulmasının açıları açıkçası biraz sert. Şimdi olumsuz konuşuyorsunuz diyen yani arkadaşlar oluyor çok haklılar ama ancak ben burada herhangi bir şekilde kendi yorumumu katmıyorum. Yani yorumumu katıyorum ancak belli verilere göre katıyorum. Eğer bu şekilde davranmış olursam zaten astrolojinin bir anlamı kalmaz. Burada görmüş olduğum her şeyi size anlatmalıyım ki siz de tedbirinizi almalısınız. Oğlak burcuna gerçekleşen ay tutulmasının etkileri biraz açıları biraz sert. Ee, aynı zamanda zaten dolunay olmasından dolayı e, sert açılar söz konusu ve ay tutulmaları gelen anlamda duygusal dünyamızı, işsel dünyamızı yani e, bununla alakalı kararları temsil eder. 8. evinizde gerçekleşen ay tutulması ile beraber çalışıyoruz. E, Eşin maddi geliri, başkalarından beklemiş olduğunuz miras, nafaka, borç ve alacak verecek bütçe dengeleri, zor meseleler, ameliyatlar, krizler, bunlarla alakalı bir kapanış içerisine girebilirsiniz. Örnek veriyorum, eşiniz bir işten çıkıp yeni bir işe girebilir. Önümüzdeki altı ay etkileyecektir. E, ailenizin e, sorumlulukları ile alakalı bir konu varsa, bunların kapanması veya yeni başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Veya sizin bu konuda artık kafanızda bazı şeyleri bitirmeniz, psikolojik bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız bunları artık kafanızda bitirmeniz. Ancak bu bitirme o öyle kolay, hadi bu şekilde karar veriyorum ve bitsin şeklinde olmayacaktır. Zorlu olayların, kadersel olayların arasında kaldıktan sonra vereceğiniz kararlardır. Ve dediğim gibi önümüzdeki altıya etkileyen kararlardır. Duygusal bir bitiş, duygusal bir kapanış. Aynı zamanda... Ee, ekstra borçlar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bunlar sizi duygusal olarak kırpalayan her şey olabilir. 8. evin konusu. Ee, ekstra borçlar sizi o anda kriz e, havasına sokabilir. Hemen bunalabilirsiniz. Bunalımlara girebilirsiniz gibi. Bu nedenle Temmuz ayının başındaki ve 18 Temmuz'daki bu maddi gelirlerle alakalı şanslı dengeleri e, eğer iyi gözetirseniz. Bu tutulmayı daha hafif sıyrıklarla atlatabilirsiniz. Sekizinci evin konuları çok kapsamlıdır. Eşin geliri, başkalarından gelen kaynaklar, borçlar, alacaklar, krediler, e, zor meseleler, ameliyatlar, e, yani bilinçaltınızda, derininizde kalmış her türlü konu, her türlü tabu bunlar hep sekizinci evin konularıdır. Artık bu konu her neyse bununla alakalı bir kapanış evresine girebilirsiniz. Evet, e, Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Tutulmalar ayrıca önem arz ediyor. Tutulmalar için ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Sizlerin gündemi bu ay genel anlamıyla parasal meseleler, kazançlarınız ve harcamalarınız üzerine olacaktır sevgili ikizler burçları. Her ne kadar kazançlarınız fazla ve umduğunuzdan daha çok gelir kapısı söz konusu olsa da başkalarının borçları, başkalarının giderleriyle alakalı konular gündemde olabileceği için bu alanda temkinli olmakta. Fayda görüyorum. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.